Bu videoda size, oran-orantı konusundan bahsedeceğim. İki değişkenin orantılı olması demek, o iki değişken arasındaki oranın, o iki değişken arasındaki oranın her zaman için aynı olması demektir. Hemen bir örnek vereyim. Diyelim ki x ve y değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. x birken, y 3müş. x ikiyken, y altıymış, Buna göre x 9 olduğunda da y 27 olur. İşte buna orantı denir. Neden? Çünkü x ile y ya da y ile x arasındaki oran her zaman aynı. Mesela y ile x arasındaki oranı y bölü x olarak gösterirsek, bu oran 3 bölü 1'e, yani 3'e, 6 bölü 2'ye, yani yine 3'e, 27 bölü 9'a, yani her zaman 3'e eşittir. Yazıyorum, y bölü x, her zaman 3'e eşit olacak. Evet, bu tabloya göre, bu değerlere göre, x ve y'nin orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Orantıyı gördüğümüze göre, bir de orantılı olmayan bir durum inceleyelim. Şöyle yapalım. Farklı iki değişken seçelim. a ve b diyelim. a 1 iken, b 3'müş. a 2 iken, b 6 a, 10'ken de b, 35. Burada a, 1'ken b, 3 olduğu için, b bölü a oranını, aynen bir önceki örnekte olduğu gibi, 3 bölü 1 olarak yazabiliriz. b, 6, a, 2 olduğunda da durum aynı. Yani 6 bölü 2'den oran, 3 bölü 1'e eşit. Ama a, 10 olduğunda, a ile b arasındaki oran değişiyor. Bu oranlar, 35 bölü 10'a eşit olmadığı için, a ve b orantılı değildir. Ne demiştik? İki değişkenin orantılı olması için aralarındaki oranın her zaman aynı olması gerekiyor. Bunlarsa orantılı değil. İki değişkenin orantılı olup olmadığını anlamak için bu iki örnekte de yaptığımız gibi, değişkenlerden biri bir değer aldığında diğerinin aldığı değere bakıp bu ikisi arasındaki oranın ne olduğunu bulmalısınız. Bu örnekte, ilk örnekte, y bölü x oranına baktık ve y ile x'in aldığı tüm değerlerde oran değişmediği için, x ile y'nin orantılı olduğuna karar verdik. Aynı şeyi y'nin x oranı yerine, x'in y'yi oranına bakarak da bulabilirsiniz. Böyle alırsanız, o zaman da oran 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3, 2 bölü 6 ve 9 bölü 27 aynı şey. Gördüğünüz gibi, hangi değişkeni hangisini oranladığınızın bir önemi yok y bölü x'e baktığınızda oranı sabit ve 3, x bölü y'ye baktığınızda da oranın yine sabit ve 1 bölü 3 olduğunu görüp bu değişkenlerin orantılı olduklarını söyleyebilirsiniz. a ve b'nin de orantılı olmadıklarını tekrar hatırlatayım.